Benim e, bu işten anladığım bu araba önce yatağı yakmış bu arabada yatak sesi oluşmuş ama yatak yakmaya devam etmiş ki o kadar çok yakmış piston kolunun alt tarafı yanmış o kadar ısıya da dayanamayınca piston kolunu bırakmış bıraktıktan sonrası zaten tamamen bir faciaya dönmüş. Şerlendirme herkese merhaba ben Emrah Çelik. E, Bugün konumuz Toyota Avensis. Toyota Avensis'imiz 4 silindir ama e, pistonumuzun biri çalışmayı bırakmış. Artık mesai de değil. Şimdi normal olarak dört e, tane pistonu e, senkronize olarak. Aşağı inip çıkması lazım. Ama bu arabada pistonun bir artlon e, tabanına inmiş. 3 tane pistonla da 3-4 gündür kullandığını söylüyor müşteri. Ama nasıl kullanmış nasıl kol çıkarmamış bu araba çok ilginç. Şimdi gömleğin içine baktığımda da yaklaşık 1 hafta 10 gün önce bu piston e, çalışmayı bırakmış. Yani kolu kırmış. Alt kartere doğru inmiş. Tabi altta ne tür hasarlar olduğunu e, dağıttıktan sonra göreceğiz motoru. Ama çok ilginç bir konu. Birinci silindirin egzoz subanı bunun bir tanesini de bükmüş. Benim bu konuyla ilgili tahminim bu arabada ya kapakta çatlak olmuş su emmiş biliyorsunuz suyu çok miktarda emerse piston yukarıya çıkarken suyu sıkıştıramıyor ya gömleği çatlatıyor ya da piston kolunu kırıyor. Şimdi içerideki paslanmadan yola çıkarak normal şartlarda bu kadar paslanmaması lazım. Çünkü yüzey yağlıdır. Ama bunda bayağı bir pas var gömlekte. Muhtemelen ya blokta bir çatlak var ya da silindir kapağında bir çatlak var. O yüzden su emip bu hale geldiğini düşünüyorum. Ama tabii testlerden sonra belli olacak bu. Yani şu an bu aracın masrafı bayağı yüksek. Çünkü takım piston, takım sekman, takım piston kolu e, muhtemelen krankta sıkıntı çıkar ise ki çıkacak. Muhtemelen krank değişimi de isteyecek. Yani bayağı pahalı bir onarım. Müşterimiz diyor ki ben diyor yolda gelirken diyor yolda kaldım diyor. Dün de il evvelsi gün. Yani iki gün önce yoldan Gebze tarafında yolda kalmış. Ama şu hale bakarak da bu araba daha önceden de sorun yaşıyormuş. Çünkü yani iki günde blok içi o kadar paslanmaz. Bakalım sökünce göreceğiz. Ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Uzun süredir bir teklemesi varmış. Tekleme konusunu ihmal etmeyin. <gülüyor> Çok ciddi e, hasarlara da sebep olabilir. Belki büyük bir arızanın ön belirtisi de olabilir tekleme. O yüzden tekleyen bir aracınız varsa muhtemelen kontrol edittirin. 180 binde bir motor. Çok ağır hasar görmüş. 6 ay olmuş aracı alanı. Son 1,5-2 aydır da bir tekleme varmış arabada. Müşteri çok önemsememiş. Buraya da LPG'den dolayı tekliyor diye geldi. Ama gördüğünüz gibi piston aşağı. Birinci silindirin egzo subavı. Subava eğmiş. Buradan vurmuş piston subava. Subava eğmiş. İkinci su baba eğmemiş. Bir tanesini eğmiş. Yani ilginç ilginç bir vaka. Muhtemelen sökünce ne olduğunu anlayacağız. Ama şu an e, komple çok ciddi bir onarıma girecek motor. Başka türlü çünkü e, kurtarmayacak. Araç bakımlıymış. Bugüne kadar yağları zamanda değişmiş ki içinde hiç yağ kurumu görmedim ben. E, su kanalları çok temiz. Hep antifrizle gidiyor binilmiş. Araba bakımlıymış ama bir şanssızlık yaşamış. Bu muhtemelen su çekmiş. Ama e, contada yanığı yok. Evet contasında yanığı yok. Evet bu arada da e, yan kapağın içerisinde piston parçaları görüyorum. Pistonun etek parçaları. Umarım ciddi hasarlara sebep olmamıştır. Özellikle krankla ilgili. Ya, contamız sağlam da herhangi bir yanık, herhangi bir kaçak izi görünmüyor. Ya problem çok ilginç bir problem. <gülüyor> Motor dağıtınca göreceğiz neler olduğunu. Yani durumu çok kötü. Ya yani krank isteyecek, piston kolunu takım, piston takım e, muhtemelen alt bloğu da değiştireceğiz, blok kırık. Ya yağ pompası, ma pompası, kol. <gülüyor> ya kol. Hani müşteri.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 o kadar ısıya da dayanamayınca piston kolunu bırakmış. Bıraktıktan sonrası zaten tamamen bir faciaya dönmüş. Ya yolda kal kalma evresine gelene kadar zaten birçok belirti vermiş ama yani insanlar bazı sesleri önemsemiyorlar. Sonu çok kötü ve hüsran. Yani motoru mahvetmiş. Yani blokta kırık var. Biloğun alt blok bayağı kırık. Alt blok değişecek ama en önemli konu krank. Krankta da bayağı bir hasar var. Krank gidik. Ve böyle de bir süre kullanmış bu arabayı kol kırdıktan sonra da bir süre kullanmış. Nasıl kullanmış, nasıl yürütmüş, tekleye tekleye nasıl gitmiş? <gülüyor> İlginç. Çünkü gömlek paslanmış. Yani bir haftadır bu araba o şekilde gidiyormuş. Su girmiş. Şu şeyin karterin haline bak. Karterin haline bak. Bak şeyin cıvatası içinde. Piston kolunun kep cıvatası. Yani baş bu, bu cıvata bu kadar bükülmesi başka bir boyuta dönmüş iş. Muhtemelen işin finalinde e, çıkma motora dönebilir bu iş. Çok pahalı bir onarma döndü. Yani şimdi direkt reklamıya gelecek. Beraber oturup konuşacağız. Ne yapabiliriz diye. Ama bu işin finali çıkma motor ya da sandık motor gibi duruyor. Ne diyelim müşteriye geçmiş olsun. Merhaba arkadaşlar iyi günler. E, aracım bir süre önce e, yolda motor arızası nedeniyle kaldı. E, çareyi bizim tanıdığımız, bildiğimiz Emre abiye getirdik. 3L. Güçel firmasına. Sağ olsunlar ilgisinden, alakasından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aracımızla ilgilendik. Motorumuzu indirdik. Bozulan parçalarımızı değiştirdik. Tekrardan çalıştık. Yerine yerleştirdik, taktık. Danimden de bir ses, test sürüşü yaptık. Herhangi bir sorun, sıkıntımız yok. Üç el çalışanlara, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani tavsiyelerimizi aldık. Motorumuz yeni yapıldı. Yüksek devirde kullanmayacağız. Yağına, suyuna, şu su süreçte kontrol edeceğiz. Yani aracımızı elimizden geldiğince hor kullanmayacağız şu anlık. Süreç geçtikten sonra eski haline devam. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor>